Aşağıdaki tabloda son mali yılda Amerika Birleşik Devletler tarafından yaptırılan güneş panellerinin sayıları verilmiştir. Geçtiğimiz yıl Wyoming'de toplam kaç tane güneş paneli yapılmıştır? Burada eyaletlerin isimleri yazıyor. Ve bu arada bu örnek sayesinde Amerika'daki dört eyaletin ismini de öğreniyoruz. Bakalım, Alabama, Michigan, New York, Wyoming burada son satır. Bu tabloda geçtiğimiz yıl eyaletlerde kurulan güneş panellerinin sayısı var. Burası ilk çeyrek, yani ilk üç ay, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek. Burada da dört çeyrek de, yani toplam bir yılda Wyoming'de toplam kaç tane güneş paneli yapıldığı yazıyor. Sanırım bize sordukları bu. 104 yazalım. Doğru cevap. Başka bir soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda basketbol maçındaki dört oyuncunun kaydettiği, yani yaptığı Puanlar, sayılar yer almaktadır. Oyuncu isimleri Lamia, Nadia, Zafer ve Asena. Zafer toplam kaç sayı kaydetmiştir? Zafer burada. Zafer toplam 31 sayı yapmış. 31 yazalım. Doğru cevabı bulalım ve başka bir soru ile devam edelim. Aşağıdaki tabloda yine basketbol maçındaki 4 oyuncunun yaptığı sayılar yer almaktadır. Yani yine maçta toplam kaç sayılık basket attıklarının tablosu verilmiş. Oyuncu isimleri Zafer, Volkan, Mustafa ve Taner. Volkan dördüncü çeyrekte kaç sayı yapmıştır? Volkan burada. Volkan'ın dördüncü çeyrekte kaç sayı attığını arayacağız. Dördüncü çeyrekte fazla bir şey yapmamış. Dört sayı atmış. Dört yazalım. Doğru cevap. Süperiz. Başka bir soruya geçelim. Yine güneş panelleri tablosu. Aşağıdaki tabloda son mali yılda Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırılan güneş panellerinin sayıları verilmiştir. Alabama'da ikinci çeyrekte kaç tane güneş paneli yapılmıştır? Alabama nerede? Burada. İkinci çeyrekte burada. 28 yazalım ve cevabı kontrol edelim. Doğru. Evet, yine basketbol maçımıza geri döndük. Aşağıdaki tabloda yine maçtaki dört oyuncunun kaydettiği, yaptığı sayılar yer alıyor. Oyuncu isimleri Mikail, Emine, Volkan ve Mustafa. Mustafa üçüncü çeyrekte kaç sayılık basket atmıştır? Kaç sayı yapmıştır? Mustafa burada. Üçüncü çeyrekte burası. Mustafa üçüncü çeyrekte dokuz sayı atmış. Fena değil. Dokuz yazalım. Doğru cevap. Hadi bir tane daha yapalım. Aşağıdaki tabloda yine yine yine basketbol maçındaki dört oyuncunun yaptığı puanlar yer alıyor. Oyuncu isimlerimiz Nadia, Sinem, Mustafa ve Garen. Garen üçüncü çeyrekte kaç sayı atmıştır? Garen en alt satırda yazılmış. Üçüncü çeyrekte burada. Beş sayı atmış. Aferin Garen. Beş yazalım. Ve her zamanki gibi yine doğru cevap. Şahane.